Elon Musk'ın bundan bir yıl önce Mars'ta atmosfer oluşturmak adına Mars'ın kutuplarına atılacak atom bombaları ile oluşacak ısı farkı hmm. ile istenenin elde edileceği fikrinin temeli nedir? Ee, böyle bir şey gerçekten söylenmiş mi, var mı biliyor musunuz? siz? Ben duymadım temelini de bilmiyorum açıkçası. Sesimle e geliyor Yine kozmik anaforda bir makalede okumuştum. E, atılan bombalarla oranın atmosferinin ısıtılabileceğini söylüyordu. Yani atmosferinin dünyaya yakın bir şekilde olmasını sağlayacağını söylüyordu. Evet, sesin çok şey geldi ama aşağı yukarı <gülüyor> anlayabildim. Yani Şimdi anladığım mı? kadarıyla anladığım kadarıyla mümkün böyle bir şey, değil mi? Evet. Yok. Bir saniye. Şöyle yapalım aslına bakılırsa yine dünyanın en olumsuz insanlarından biri olarak 119 numarayı e, gösterebilir misin şimdi? Hemen e, açayım. Bizim birincil yapmamız gereken şey, bakın atom bomba e, Amerikalılarda da e, çok ilginç bir yaklaşım var e, Amerikan toplumunda. Yani atom bombasıyla her şeyi çözebileceklerini düşün. Hatta çoğu felaket filminde atom bombası atarlar bir yere sorun çözülür. İşte dünyanın çekildiği e, manyetik alanı bozuyordur. Gider çekildiği atom maması atarlar. İşte göktaşı geliyordur. Göktaşın atom maması atarlar. İşte fırtına çıkıyordur. Fırtına aldığı yere atom maması atarlar. Yani atom maması da her şeyi çözebileceklerini düşünüyorlar. E, şimdi bir gezegen için Mars gibi işte Merkür gibi Dünya gibi dev gezegenler için o atom bombaları yani ineğin üzerine konan sinekten bile çok daha az etki yaratan şeyler. Yani bir ineğin üzerine, bir devenin üzerine, bir işte bu öküzün üzerine konan sinek ne etki yapıyor o zavallı hayvanımıza ancak o olur. Yani dünyadaki tüm atom bombalarını biz şimdi Mars'ın kutuplarına yağdırırsak ya tamam bir tetikleme yaparız, bir şey yaparız. En azından ortalığı ısıtıp karbondioksitin bir kısmını buharlaştırırız ama bu da atmosfere katılır. Ee, birazcık kalınlaşma sağlar ama ne olacak yani e, tüm yapacağı şey şu e, Mars'ın şu anda dünyanın yüzde biri kalınlığında olan e, yoğunluğunda olan atmosferini yüzde nokta yoğunluğa çıkartır. Bütün evet. olay bu. Şimdi Mars'ın terraform edilmesi aslına bakılırsa başka bir yöntemle gerçekleşilecek. Yani elimizdeki en mantıklı yöntem bu. Bizim Mars'ı kirletmemiz gerekiyor. Atomu kirletmemiz gerekiyor. Evet. evet. Mesela evet. seri ne yapıyor dünyada? Gezegenimizi ısıtıyor. Isın, küresel ısınmaya sebep oluyor. Ya biraz isterseniz ısın, küresel ısınmayı. anlatın dinleyicilerimize. Mars'ı nasıl reform edeceğinizde fikri verilmiş olur. Evet, Dünya... Seda sendeyiz. Bugün en az senin sesini duyduk. O yüzden senden dinleyelim. Yani karbon sanılımıyla şu an nasıl dünyaya biz kirletiyorsak aynı etkiyi, yani dünyanın iklimine nasıl insan canlısı etkide bulunuyorsa, Mars'ı da bu şekilde e, etkileyerek oranın atmosferini dünyaya benzetebiliriz. Bunun için de karbon salınımı yapmamız gerekiyor. E, böyle. Güzel. E, bir şey var. E, bizim e, şimdi Venüs Gezegen var biliyorsunuz Venüs gezegeni aslında küresel ısırmanın yaşamış ve evet. e artık bir cehenneme dönmüş yer. Ee, i̇nsanlar bilim insanları Venüs gezegenini ilk incelemeye başladıklarında şey zannediyorlardı Venüs gezegeni için yüzeyde bulutlarla kaplı. işte tropik bir gezegen işte <gülüyor> tropik ormanların olduğu işte tropik nehirlerin göllerin olduğu Amazon gibi bir gezegen düşünüyorlar. Bir gittiler baktılar yüze sıcaklığı 450 derece 480 santigrat derecenin üzerine çıkmış. Bir inanılmaz bir küresel ısınma var orada. Dünyada da biz kendimiz bunu yapmaya başladık. Dünyanın da canını okuyoruz. Ee, ama biz bu kötü tecrübemizden, dünyayla ilgili dünyaya verdiğimiz zarardan bir şey öğrendik. Biz bunu Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için kullanabiliriz. Evet. Bugün artık tüm sera gazlarının ne olduğunu biliyoruz. Ee, en etkili sera gazlarının neler olduğunu biliyoruz. E, gideceğiz biz Mars'ta e, orayı yaşanabilir hale getirmek için dev fabrikalar kuracağız. Bu fabrikalarda havaya sürekli karbondioksit, metan e, ve çeşitli hidrokarbonları salacağız. Çünkü bu hidrokarbonlar e, güneşten gelen, yüzeye gelen ışığın yansıyıp dışarı çıkmasını engel teşkil ediyorlar. Evet. <gülüyor> bu şuna e, yarayacak. Kirlettiğimizden, yani yavaş yavaş kirlettiğimizden şu... ses alamıyoruz şu anda Aa, zafer hocam atmosfer daha fazla kargofer hoca ee, sesiniz bir beş6 saniyede hiç duyulmadı o yüzden baştan alabilirsiniz şimdi evet, tamam şimdi biz e, Mars'ı kirletmeye yani o sene gazların salmaya başladığımızda Mars'ın atmosferi kalınlaşmayacak Çünkü bu kadar gaz üretemeyiz <gülüyor> çok çok büyük ee, neredeyse Mars'ın tamamını e, devasa gaz üretim fabrikalara doldurmanız gibi bunu üretemeyiz ama şu olacak <gülüyor> atmosferde bir derecelik iki derecelik bu e, sele gazları sayesinde bir derecelik iki derecelik ısınma yavaş yavaş sağlamaya başlayacağız bu giderek artacak yani e, metan hidrokarbon e, etkileşimle hatta kloroflor karbonlar bizim tabak tabakamızı delenler vasıtasıyla bunu yapacak Bu olduğunda Mars'ın o kutuplarındaki hani ilk başta gösterdiğiniz karbondioksit buzlu katmanları yavaş yavaş erimeye başlayacak. Yani Mars'ın atmosferini kanunlaştırıp e, e, basıncı artıracak atmosfer basıncını artıracak gaz zaten kutuplarda duruyor. Olduğu evet. gibi. Karbondioksit'i biz diyeceğiz Ha bu karbondioksit de yavaş yavaş e, ısınıp e, buharlaşıp atmosfere yayılmaya başladığında, o da ayrı bir sera etkisine sebep olacak. Yani bir zincirleme mekanizma gerçekleşecek burada. Şimdi atmosfer belli bir kalınlığa ve belli bir sıcaklığa ulaştığında da bu sefer daha başka bir sera gazı e, atmosfere yayılmaya başlayacak. O hidrokarbon karbondioksit e, buzların altındaki su buzu buharlaşacak. Su da çok iyi bir sera gazıdır. Ee, aynı zamanda. O da yayınmaya başlayacak ve Mars'ın atmosferi nemlenecek. Yavaş yavaş nemlenmeye başlayacak. Evet. Ee, sonuçta da e, bu tabii yüzyıllar sürecek bir olay. Hemen bir yüzden olmayacak. Mars'ın terraformu, dünyalaştırılması yüzyıllar boyunca hatta belki de bin yıl sürecek. Ee, bir süre sonra bu su e, yüzeyde birikintiler, akıntılar, göller e, oluşturmaya e, başlayacak ve Mars Artık yüzeyde koruyucu basınç kıyafetleri giymeden dolaşılabilen bir yere dönüşecek. Çok bir topik e, geliyor kulağa ya. böyle. Hatta Bill Nye diye bir popüler bilimci var. Bu Amerika'da çok ünlü. Biliyor musunuz? Hı -hı. Bilmiyorum. E, ona Mars'ı evet, evet. Mars telefon etmek hakkında e, sordukları soruyor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz diye e, evet. cevap veriyor. Bana da bu düşünceleri dinledikçe. Bilinay'ın neden e, öyle dediğini daha iyi anladım diyebilirim. Çünkü gerçekten kulağa dediğim gibi utopik gelen bir şey. Sizce yapılabilir mi? Gerçekleşebilir mi? İnsanoğlu bunu yapabilir mi? Ben FEDA'nın görüşünü merak ediyorum. Çok ederim. uzun süreç gerekti ya bunun için. Evet. Yani şu anda hala bir emekleme dönemindeyiz. Yapay zeka hususunda, teknoloji hususunda olsun. Hala bir emekleme dönemindeyiz. Çok yol kat etmemiz gerekiyor. Çok fazla aşmamız gereken şey var. Daha bilmediğimiz onlarca, tonlarca şey var dünya ile ilgili bile. Evet, katılıyorum kesinlikle. Şimdi 124 numaraya bir gelsene. Hemen geleyim. Ee, bir de chat'i de çok ihmal etmeden... Devam edebilirsek iyi olur çünkü birikiyor chatte söylenenlerde. Hı hı. İstersen e, hemen birkaç dakika çete bakıp daha sonra devam edelim. Tamam. Sorulara kısa kısa cevap verebiliriz. E, Yiğitinmaz ülkelerin uzay yarışında olması varsa kolonun hızlandıracağını düşünüyorum demiş. Az önce bahsettiğimiz konu haklısın. E, Kormayam. Uzayda tarımı geçtim. Dünyada bile kendi üretip kendi tüketerek geçinmek istense ne kadar büyük alana ihtiyaç duyuluyor? Orada ku kurulacak sera çok masraflı olacaktır muhtemelen. Zaten eee kolonleşmenin masrafı yani çok büyük olacağı kesin. Ancak e, bir sera kurmak yerine oraya işte yiyecek içecek götürmeye uğraştığımız zaman bu masraf bu da maddiyetli. En az, en az e, Herhalde 10-15 kat daha maliyetlidir diyebiliriz. O yüzden evet. daha mantıklı sera şeklinde kendi yiyecek ve içeceklerini insanların üretmesi. Dünyadan gıda tedarik etmekten daha mı masraflı demiş Yavaş. Hayır, e, Mars'ta bir sera kurmak e, daha az masraflı diyebiliriz. Devam edebiliriz, evet. Daha sonra yeniden döneceğim ben. Evet, bunu, bunu bir kere yapacağız. Bir kere yapmamız lazım zaten. O seraları, o dev seraları, devasa seralarını bir kere kuracağız. Ve bir kere kurduktan sonra bu hani devamlı olacak. Ee, hani şey diyor, dışa bağımlık kalkacak Mars'ta. Şimdi evet. o insanların dışa bağımlı olmaması lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Saman mı ithal edecekler? <gülüyor> <gülüyor> Burda <gülüyor> mı ithal edecekler? <gülüyor>